Merhaba, ben Mustafa. Bugün sizlere Viasist.com'u tanıtacağım. Viasist, fotoğrafçılara özel olarak tasarladığımız online fotoğrafçı asistanıdır. Viasist.com sizlere neler sunar? Kurumsal web site, iOS uygulama, Android uygulama ve tüm bu sistemi yönetebileceğiniz admin paneli hizmeti sunar. Ürünlerimiz ve özellikleri hakkında daha fazla detaylı bilgiye web sitemize erişebilirsiniz. Web sitemiz, İngilizce, Almanca, Filamenkçe ve Türkçe'dir. Yakında Farsça çevirisi de yapılacaktır. Ürün satın aldığınızda sizin istediğiniz dilde kullanımınıza sunulacaktır. Ürünlerimize menüde bulunan ürünler sekmesinden erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi sizece kısaca detaylardan bahsetmek istiyorum. Başta da belirttiğim gibi web siteniz iOS ve Android uygulamanız ve bir yönetim panelimiz mevcut. Yönetim panelinden randevularınızı yönetebilir, müşterinizin ödemelerini takip edebilirsiniz. Müşteri sizin markanız adına yayınladığımız kurumsal iOS ve Android uygulamanız içerisinden giriş yaparak albüm ve diğer fotoğraflarını mobil uygulama üzerinden keyifle seçebilecektir. Çekimden hemen sonra müşterinizin fotoğraflarını boyutlandırıp sisteme yükleyin. Bu esnada sistem müşterinize bilgilendirme maili gönderecektir müşteriniz ios ve android uygulamanızı cep telefonuna indirerek web siteniz üzerindeki müşteri paneli üzerinden fotoğrafları seçebilir böylece müşterinize konforlu bir hizmet sağlamış olacak vaktinizden tasarruf etmiş olacaksınız müşteriniz daha düzenli ve kaliteli hizmet aldığı için diğer gelin adaylarına sizleri ve aldığı hizmeti tavsiye edecektir ayrıca yönetim paneli sayesinde verilerinize 7-24 erişebileceğiniz için muhtemel karışıklıklar, veri kayıpları defter tutma zorunluluğu, alacak takibi gibi aksama yaşanılan konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Müşterilerinize sistemli bir şekilde çalıştığınızı ve işinizi ciddiye aldığınızı hissettirebileceksiniz. Şimdi yönetim paneline göz atalım. Yönetim panelinde orta alanda randevu takvimi sol tarafta menü bulunmaktadır. Alt kısımda raporlama ve kullanım alanı görüntülenmektedir. Menüden randevularınızı takip edebilir, Tüm ayarlarınızı yapabilir. Site ve mobil uygulama içeriklerinizi güncelleyebilirsiniz. Müşteri panelinde müşteriniz atadığı görevleri ve randevu geçmişini görür. Fotoğraflarını seçebilir. Ayrıca kalan bakiye tutarını da görüntüleyebilir. Ön izlemeyi sağladıktan sonra fotoğrafını onaylar ve artık sadece seçtiği fotoğrafı görebilir. Mobil uygulama ekran görüntüleri için web sitemizi ziyaret edebilir. Veya ürünler sekmesinden mobil marketlerdeki uygulamalarımızı indirip inceleyebilirsiniz. Evet değerli fotoğrafçılar, sizlerin işinizi daha kolay yönetebilmeniz ve müşterinize daha konforlu bir hizmet sağlamanız için çalıştık ve ortaya V-Assist online fotoğrafçı hastalığını çıkardık. Satın almak veya daha detaylı bilgi almak için iletişim sekmesinde bulunan iletişim formundan, telefon numaramızdan, veya mail adresimizden bizlere yaşayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.